Arkadaşlar, daha evvelden yaptığım çekilişler vardır. Sayfamı uzun süredir takip edenler bilirler. Ben de Instagram hesabımdan yakın zamanda bir çekiliş yapacağımı duyurmuştum. Ve bugün yapmaya karar verdim. Sizlere de daha detaylı olması açısından çekiliş şartlarını yazdım. E, aşağıya ekler miyim bilmiyorum aşağıya ekleme edebilirim çünkü hepsi her şey burada yazıyor videoyu izleyenler zaten anlayacaktır. Instagram hesabımda zaten yazılı bir şekilde paylaşacağım. E, çekilişimiz şu şekilde arkadaşlar çekiliş şartlarını yerine getirenler e, Arasından iki kişi seçilecek ve iki kişiye Doğum tarihi yeri ve saati bilgilerini alarak e, 20 dakikalık kısa bir doğum harita analizi yapacağım. Ses kaydı şeklinde olacak ve e, kazananların mail adresine bu ses kaydını atacağım arkadaşlar. E, yazılı olmayacak e, ses kaydı şeklinde yapmayı düşünüyorum. Daha çok samimi olduğunu düşünüyorum. E, bu şekilde olan analizin. En azından haritanız hakkında kısa çapta da olsa belirleyici şeyleri öğreneceksiniz. Ve e, bir doğum haritası analizini nasıl yapılıyor? Bizim bu yaptığımız iş nedir? E, hangi parametreleri kullanıyoruz? Bunlardan da bahsediyor olacağız az çok evet çekiliş şartlarımıza bakacak olursak şimdi tek tek size göstereceğim öncelikle YouTube kanalıma abone olma ve bu videonun altına astroloji ile ilgili bir kelime yazabilirsiniz atıyorum Venüs, Neptün, Burç, Balık, Boğa fark etmez. Spam olmaması açısından bu şekilde bir kelime tercih ettim ve e, yorumun altına Instagram kullanıcı adınızı da belirtmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çekilişe hem Instagram'dan hem YouTube'dan katılacaksınız. Yani sadece Instagram'da şartları yerine getirmek veya sadece YouTube'da şartları yerine getirmek yeterli olmayacak ne yazık ki. E, Instagram hesabında da çekiliş postu yayınlayacağım. E, burada da... E, o postun altına mutlaka arkadaşlar diğer postların altına yazarsanız kaçırma ihtimalim çok yüksek. Bu nedenle hak ihlali olmaması adına lütfen çekiliş postunu bulun çünkü süreç geçtikten sonra son postun altına yazanlar oluyor çoğu zaman. Ben herkese tek tek yönlendirme yapamayabilirim. Çekiliş postunu bulacaksınız. 4 Eylül pardon, evet 4 Eylül tarihli çekiliş postunu bulacaksınız ve o postun altına İki arkadaşınızı etiketleyeceksiniz ve YouTube kullanıcı ismini paylaşacaksınız arkadaşlar. Çünkü e, Instagram ve YouTube kullanıcı isimleri farklı olabiliyor. Benim tespit edebilmem açısından e, Instagram'a YouTube, YouTube'a da Instagram adresinizi paylaşmanız gerekiyor. Onun dışında doğum tarihi, yeri ve saatinizi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yarım saatlik aralıklar kabulümdür. E, ancak eğer doğum saatinizi veya doğum tarihinizi bilmiyorsanız Çekilişi kazanırsanız herhangi bir yakınınızın analizinde yaptırma hakkınız vardır. Onun dışında retrifikasyon çalışması yapmayacağım bu çekilişte. Dolayısıyla e, lütfen doğum tarihinizi, yerinizi ve saatinizi netleştirin veya e, kendinizinkini bilmiyorsanız bildiğiniz bir kişinin analizinde yaptırabilirsiniz. Bu şekilde bir kişilik hakkınız mevcut. Evet, çekiliş başlangıç tarihi 4 Eylül 2018 Son gün 20 Eylül 2018 arkadaşlar. 16 günlük bir süremiz var. Çekiliş sonucunda video şeklinde paylaşacağım. Canlı yayın becerebilirsem canlı yayın yaparım. Ama daha önce bir denemem yok. Bakacağız ona artık. 2 tane asil ve 2 tane yedek seçeceğim arkadaşlar aralardan. Kazananlara ulaşamayabilirim. Çünkü ulaşamıyorum bazen. O nedenle hem Instagram'dan hem YouTube'dan 20 Eylül'de takip eden arkadaşlar... Göreceklerdir kimin kazandığını ve bana 3 gün içerisinde ulaşmalarını bekleyeceğim. Eğer 3 e, gün içerisinde bana ulaşmazsa e, bu iki arkadaş diğer 2 yedeye geçeceğiz. Yedeklerden de birinci yedek ve ikinci yedek olarak seçeceğiz. E, yedek arkadaşlar e, hak kazanmış olacak. E, kişiler bana ulaştıktan sonra 7 gün içerisinde analizlerini hazırlayacağım ve ses kaydı olarak belirttikleri e-posta adresine göndereceğim arkadaşlar. Evet, eksik bir şey var mı? Bakıyorum. Gayet açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. Lütfen önceki çekilişlerdeki gibi sadece Instagram şartlarını yerine getirip sadece YouTube şartlarını yerine getirip çekilişe katıldığınızı düşünmeyin arkadaşlar. Çünkü e, atıyorum Instagram'da e, 100-200 kişi katılmıştı, YouTube'da 100-200 kişi katılmıştı ama hem Instagram'da hem YouTube'da katılan e, 50 kişiyi geçmiyordu. Ve üzüldüm açıkçası bu şekilde olunca. Ee, ben herkese tek tek yetişemeyebiliyorum. Bu nedenle lütfen bu şartların hepsini şöyle hatta netleyin ve okuyun. Bu şartların hepsini zaten bunu Instagram adresimden bu sayfayı bu şekilde paylaşacağım büyük ihtimalle. Ee, bu şartların hepsini yerine getirdikten sonra hak kazanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Evet. Herkese bol şans diliyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.